Teknoloji Okulundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlerle birlikte Valorant oynayacağız. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Valorant'ın kapalı betasını oynamıştık. Şimdi ise oyun herkese açık bir şekilde kullanıma sunuldu. Biz de tekrardan gelip bu oyunu sizlerle birlikte deneyimleyeceğiz. Bakalım gerçekten Counter Strike Global Offensive rakip olabilecek kalitede bir yapım mı? gelmiş mi? Bunu beraber gözlemlemiş olacağız. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan yavaş yavaş oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Valorant'a girdik. Ben bu oyunu beta da oynamıştım. Daha önce sizlerle birlikte şu anda tam sürümüne ilk defa giriyorum. Dolayısıyla böyle çok bir fazla bir muhtemelen varlık gösteremeyeceğim ama size biraz oyundan bahsedeyim isterseniz. Aslında bunda da counter gibi çeşitli şeyler var. İşte ajanlarımız falan var. Ajanlarımızın haricinde Silahlarımız var ve bu silahlar kaplamalarla işte daha da zenginleştirilebiliyor. Aynı Counter Strike'ta olduğu gibi. Normalde silah oyunu ilk açtığınızda şu şekilde yani gayet sade bir tasarıma sahip. Fakat işte çeşitli kaplamalar yapabiliyorsunuz işte böyle. Değişik tarzda kaplamalar var. Burada artık gördüğünüz gibi bütün silahlar kaplamalı benim şu anda özel hesap olduğu için. Çeşitli burada da silah bıçak tarzı şeyler mevcut görüyorsunuz. Yani genel itibariyle karakterinizi özelleştirebileceğiniz ve bu özelleştirmelerin oyunda size böyle bir avantaj sağlamadığı yani haksızlık olmayan bir yapım. Yani karşınızda böyle çok muazzam şeyler olabilir, çok muazzam böyle e, ekipmanlar olabilir. Lakin bu en nihayetinde yetenekle alakalı bir oyun. Bunu size Dipnot olarak belirtmiş olalım. Bu arada bilgisayarımız yine her zamanki olduğu gibi Toolpart T7 arkadaşlar. Bu bilgisayarda 1660 Ti ekran kartı bulunuyor ve 9. nesil bir i7 işlemcimiz var. 16 GB DDR4 RAM'imiz var. Bu sistemin oyunu gördüğünüz gibi oynatma kalitesi. Her şey açık. Aklınıza ne gelirse açık. Grafikler en yüksekte. Yani her şey açık. 60 FPS de sabitlemiş gayet başarılı bir şekilde. Alıyor. Şöyle genel diyelim ve oyna diyelim. Bir maç yapalım sizle birlikte. Daha sonrasında bakalım bu oyun counter rekabet edebilir mi edemez mi? Buna bir cevap bulmaya çalışalım. Bu oyunun ücretsiz olması güzel bir şey tabi. Bunu belirtelim tekrardan. Bu şekilde hemen indirebiliyorsunuz oyunu ki boyutu da öyle aman aman çok yüksek değil. Oyunu hızlı bir şekilde indirip oyuna girebilirsiniz arkadaşlar. Ve Oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Biraz bu oyunda mesai harcamanız gerekiyor. Çünkü her karakterin, her ajanın daha doğrusu oyun diliyle konuşacak olursak kendisinin az özellikleri var. Bu özellikleri nerede, hangi haritada ve nasıl kullanacağınızı çözmeniz gerekiyor. Bunlar önemli oyun için. Çünkü atıyorum bazı Kardeşim, karakterler hoşlanırdı. bazı haritalarda gerçekten çok avantajsız. Bunları göz ardı etmemeniz gerekiyor. Ben bu oyunu dediğim gibi beta oynamıştım. Orada birçok harita yoktu. Mesela bu şimdi oynayacağımız harita yoktu. Ee, buradan bir ajan seçiyoruz. Şu, Bunu seçeyim. Böyle hayal etmesi bir şey. Kilitle diyelim. Ee, dolayısıyla hangi ajanın hangi haritada kullanacağınızı böyle öğrenmek için ben şu anda sallama seçtim mesela. Belki bu ajan bu haritada çok ne bileyim iyi değildir. Lakin biz seçmiş olduk artık. Bu arada sizin aldığınız ajanı başka biri alamıyor. Bunu da not olarak belirtelim. Yani siz seçtikten sonra başka biri bu ajanı seçemiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Yavaş yavaş oyunumuza başlayalım artık. İlk el zaten silah almıyoruz. Sadece kalkan alıp vallahi Allah gidiyoruz. Sonraki ellerde silahımızı alıp bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bunda da bomba kurma etme var biliyorsunuz. Beta'da da oynamıştık zaten. Ya da ne bileyim sizde zaten Twitch'te falan bayağı bir oyun döndü. Orada denk gelmişinizdir. Spike diye bir şey var, onu alıp kuruyoruz. Diğer taraf o spike etkisini çalışıyor ya. falan filan. Spike neden demiş mesela? V'ye basıyorsunuz. Burada silah menüsü var. Silah menüsü gayet basit. Bir tane kalkan alalım. Bir de şu frenzi alayım silah olarak. Aliyetten bomba yerine şu altta Aleyküm. görüyorsunuz CQE falan filan var. Onları alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunda Hani bomba yerine bu tarz özellikler alıyorsunuz. Onu da söyleyebilirim. Evet, gideceğiz şimdi. Haydi, haydi, haydi. Robot satacağım, birlikte çıkalım. Biz gidiyoruz, bir dakika şunu kapatalım. arkamızdan geldi adam da ben başka bir ayarı yapmaya çalışıyorum. O yüzden öldük. Neyse. Bir dahaki evde Haritalar çok büyük değil. Bunu da belirteyim. Geri gelmişken. E, haritaların büyük olmaması iyi. Hızlı bir şekilde en azından e, düşmanınızı da alıyorsunuz. Düşmanla karşılaşıyorsunuz. Şimdi gerçek bir silah alalım. Şu kalkanımızı alalım. Ve silah olarak da silah olarak da spektir alalım. Hem hafif hem de güzel böyle. Yok kalmadı. Değişik bir silah. Özellik almıyorum şimdilik. Birazdan alırım onu da. Biraz daha para biriksin böyle bağlı bir şeyler alırız. Haydi haydi haydi açın. Açın önüme. Robot çekiyorum yine. Haydi haydi haydi. Direkt. Saldırıyorlar bombalar bombalar ne varsa atıyorlar. O yüzden fazla yaklaşmamak gerekiyor. Şöyle şuraya girelim bakalım. Abi girelim. Maksat orada böyle bir kaos ortamı yaratırsın. Öyle girelim. Aha. Adam oradaymış. Göremeden öldürdü bizi ya. Neyse çok da sıkıntı değil. 22 hasar vermişiz. 20 hasar almışız. Bunları çeşitli bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir de ölme yazınız gerçekten çok hızlı. Hani hızlı bir şekilde ölüyorsunuz oyunda. Birkaç, daha, birkaç tur daha oynayıp oyunu kapatacağım. Benim asıl amacım size göstermekti arkadaşlar bu oyunu. Yani grafikler gördüğünüz gibi sel şey zaten öyle çok şey değil ee, birkaç özellik alayım onları kullanayım size göstermek için silahlar silah ne alalım spektra alalım paranoya yeteneğini alalım gizli adımı alalım ve gidelim Açey. Oğlumun oğlum, beni körettim lan. Işınlandı. ama sor beni ya şunlarda. Oğlumun benmişim benmiş. Bir adamımız kaldı. Onu da zaten. Mu? Tertemiz 5'e bir aldı. Bir el daha oynayıp çıkıyorum arkadaşlar. Kanka Söyle, şöyle Kalaşnikov'tan bozma bir silahımız var, onu alalım. Kalkana gerek yok. Aa, silah gerçekten Kalaşnikov'tan yani. bozma bir silah bence. Yani görüntüsü Böyle falan yani. öyle. Dur da silah attık yanlışlıkla. Ben mit bakacağım. Siz Aa. Bıçağımıza Bıçağımıza. Bıçak. Böyle tek sefer bir öldürüyor. Aç aç, aç aç aç Hadi Adil. いる、ゴー、ゴー、go! 最初の回でゲット。たまないす。これで Aha. yani sisin içinden vurdu adam. İşte böyle sisin içinden vurma da var arkadaşlar. Sisi arıyorsunuz yani koridor darallığı için. Öyle biliyorsunuz. Yani münasip evet. kısmet işi bu işte birazcık. Sen bir tur daha oynayalım ya. Bu da son tur olsun. Sonrasında çıkalım. Bir tane tur kalkan alayım. Sonrasında bir bir silah alayım. Ve gidelim. Hani kan turda olduğu gibi Yok, bu evet. imha eden taraf biraz daha avantajlı. Kuran taraftan diyebiliriz çünkü onlar pusuyorlar, pustukları için rahat oluyor ve daha yakın doyuyorlar bu duvarlara, direkt tarıyorlar. Midye gösterme emniyeti, havuete bak. ateş, direkt öldürüyor. Durmayalım, tarayalım belki bize vurur. Duvarın içinde tarayın. Aha, adam öldü. Yani direkt anlıkta vuruyorlar. Helal olsun. Direkt demek ki açıyorlar. Vuruyorlar derken artık oyunumuzu sonlandıralım. Evet, bugün sizlerle birlikte Valorant oynadık. Gördüğünüz gibi biraz bu emek harcanması gereken bir oyun. Yani ben bugün arkadaşlar işte o kapalı beta'da oynamıştım. Onun üzerinden uzun bir süre geçti. O sürede hiç oynamadım ki bugün de gördüğünüz gibi zaten gelen geçen bam gün vurdu. Burada haritayı bilmek önemli. Counter'da olduğu gibi. Aynı zamanda karakterlerin özelliklerini ve yapabildiklerini de öğrenmek önemli. Yani baya bir mesai harcamanız gerekiyor bu oyunda ve sonrasında biraz daha ustalaşabilirsiniz muhtemelen. Güzel yanı şu. Oyunda sağlam bir anti hile yazılımı var. Tabi bu hilesiz bir oyun olduğu anlamına gelmiyor. Sürekli bunu Riot Games'in ne yapması lazım? Güncellemesi lazım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Valve bu konuyu, bu sıkıntıyı yıllardır çözemedi. Onda da sözüm ona bir sürü anti hile güncellemeleri geldi ama hala kantara girdiğinizde yüzlerce hileli oyuncu var. Dolayısıyla Valorant'ta da ister istemez oyunun ücretsiz olmasından ötürü hileli oyuncular çok fazla olacaktır. Bunları report ederseniz belki Riot Games bunu kökünden halledebilir. Bilmiyorum bunu zaman gösterecek. Lakin oyun ücretsiz olduğu için bunu indirip oynayabilirsiniz. Zaten öyle büyük bir boyutu da yok. Ayrıca sistem gereksinimleri öyle aman aman yüksek de değil. Dolayısıyla bu pandemi sürecinde eğer evde kalmaya hala devam ediyorsanız deneyebilirsiniz, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz, arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz en güzeli de ve size evde böyle daha rekabetçi bir oyun ortamı sunacaktır. Bu yapım diyorum ve. Oyun canavarının bugünkü bölümünü kapatıyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.